sorunlar konuşmamaktan veya diyaloğa geçememekten Tabii. kaynaklı değil mi? Tabii. Çünkü şimdi biz bir şeyler düşünüyoruz veya hislerimiz var, duygularımız var. Şimdi ben o anda oluşan olayla ilgili duygularımı ve hislerimi size açık ve net şekilde söylemezsem. Şimdi siz bunu bilemezsiniz. Bilemeyiz. Ve benim verdiğim tepkini, aslında ne olduğunu siz algılayamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Siz de kendinizce bir senaryo uyduruyorsunuz. Tabii. Hani şundan dolayı Sinirlenmiştir bundan dolayı halbuki hiç alakası da yoktur. Benim belki o anda yaşadığım onun en ufak bir hareketinden ben sadece bundan rahatsız olup aslında bir şeyleri anlatmaya çalışıyorumdur. Ama bir şekilde bunu aktarmazsam veya karşı taraf beni dinlemezse... Zaten hiçbir şekilde biz ortak noktayı da bulamayız değil mi hocam? Tabii ki. Çok ben önemli. öyle bir durumda mesela eşim çok yüksek tepki verdiğinde şimdi nazlama zamanın geldi. Şimdi <gülüyor> bir yeni bir meyve elde edeceğiz. <gülüyor> bir doğum sancısı. <gülüyor> Öğreneceğimiz çok şey var diyorum. <gülüyor> Çünkü bilinçaltı kayıtlarında varsa bana söyleyemediği ya da e, ifade edemediği ya da kırgınlıkları o anda çıkıyor. Mesela şu bardak, kırıldığında başka bir şey çıkacak. Hı hı. Su dökülecek. Su dökülünce yer kabaracak. Halbuki yer zayıflamıştır. Bu suyun dökülmesiyle tetiklemiş hı hı. olabilir. O yüzden ben öncelikle endişesini öğreniyorum. Size bunu söyleyeyim. Kesinlikle. Öfkelerde, ilişkide hı hı. öfkeyi azaltmanın ve dengelemenin Ustaca bir alete, İngiliz anahtarı ya da İsvet çakısına dönüştürmenin yolu yani çok maharetli bir şey aslında öfke. Yönetirseniz hı hı. ama yönetemezseniz tabii ki yaralanmalar olabilir, çok psikolojik şiddet, fizyolojik şiddet ki. olabilir. O öfke kabarmış, hı hı. o dalga kabarmış ve sana geliyor. Hı hı. Ben diyorum ki endişenle mesela yani işte sen... Ee, böyle e, görevlerini yapmazsan sorumsuz bir erkek olduğunu düşüneceğim. Uh -huh. Sorumsuz bir erkeğin tanımları içinde onun yargılarında var. Evet, dünya literatüründe de öyle. Yani hakikaten belli buluşma noktası olsun, belli görevler olsun o sorumluluk elbisesini insanlar giyerse e, karşı tarafı köleleştirmemiş olur. Köleleştirmeyip evet. güven vermiş olur. Köleleştirse zaten kölenin Kocası olacak veya Doğru. karısı. Tabii. Çok önemli. Eğer çok önemli. sorumluluğu yaparsa kadın da diyecek ki, hep ben yapmıyorum. Kocam da bir şeyler yapıyor. Hep ben emek vermiyorum. Karşı tarafta. Düşünsene bir merasim var. Hı -hı. Biri salak salak bakıyor merasimde. Rolü öyle olsa tamam bakar. Ama rolümüz öyle değil ki. Hı -hı. Salak salak değil. Uyanık uyanık bilinçli bilinçli ilişkiye katkı sağlamamız gerekiyor. Ve yasak e, Yeri geliyor yedeğin yok senin. Mesela bir kadın için kocası tektir. Bir çocuk için babası tektir. Doğru. Bir, evet. Yani bu tek olduğumuz özellikle yedeğimizin olmadığı yerlerde asil olduğumuz yerlerde dahil sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Diğer tarafı öfkelenmesine neden olabiliriz. Öfkelenen kişi de şöyle düşünmeli. Esas ben niye öfkeleniyorum? Esas endişem ne? Mesela Doğru. Anlatabildim mi? Sürekli sorumsuz kalacak ya da hep sorumsuzluk yapacak. O zaman istatistiği elini alıyor. Faturalar yatmış. İşte evin bakımı yapılmış. Evin har e yani ihtiyacı olan maddiyet kazanılmış. E geriye sadece bir sütü almamış. Sütü de kaç kere almamış? İşte istatistiksel bakıyor. 10 kere de bir kere unutmuş. Alkış 10 numara 5 yıldız. Bazen diyor ki bayanlar geçmişte yapmış o yapmış olması bugünü değiştirmiyor. Bugün bana süt lazım. Yani en kötü ne olur gider alır bir daha. Yani veya markete şey yaparsın veya süt yerine başka bir şey içersin. Ne yapalım? Yani bir de şöyle bir şey öfkelerin birikme nedeni bir üzüldüğümüz noktaya kıyamete kadar üzüleceğiz zannediyoruz. Biteceğini Mesela. düşünmüyoruz. Değil Biteceğini düşünmüyoruz. Mesela ben şu Nevin Hanım'ın Kendini ne kadar tanıyorsun Nevin mutluyla kupasını kırdım diyelim. Evet. Mesela çok üzüldünüz. Sizin şöyle düşünmeniz gerekiyor. Ya canı sağ olsun Ekrem hocanın bir tane daha yaparız en kötü bu olur. E, ben de diyorum en kötü ne olur? iki tane yaptırım Nevinin yine gönlünü alırım. Programına katılırım en kötü bir yol. İşe yarıyor mu? Yarıyor. yarıyor. Bir de öfkelenme ya da davranışlarda hı hı. işe yarıyor mu metodumuz var. Hı, bu metot şu. Hı hı. Yani benim bu televizyon programlarına katılmam. Şu oruçlu halimde işe yarıyor mu? Yarıyor. Çünkü hı hı. bir defa Ramazan'ın bereketli geçiyor. İki, hı hı. E, oturup akşamın gelmesini beklemiyorum. Süre akıyor zaman. Hı hı. Enerjim var mı? Var. E değerleniyor mu? Değerleniyor bu yayını bir kişi izlese hayatında güzel bir değişim dönüşüm olsa bu paha biçilir mi biçilemez paha Kesinlikle, biçilemez aynen, düşünsene aynen. kaldı ki binler yüzbinler bizlerden fayda görüyor evet. ve bu ebedileşiyor bir nevi sanal alemde artık hiçbir şey yok olmuyor Aslında gerçek alemde de böyle Yüce Rabbimizin melekleri her şeyi oturup kayıt altına alıyorlar Ben